bir buçuk su bardağı suya bir su bardağı toz şekeri ekliyorum karıştırıp kaynatacağım şerbetimi ilk önce yapıp soğumaya bırakmam gerekiyor 4 adet elmamı rendeledim en az 4 adet olsun elmalarımı suyu uçana kadar kavuracağım rengi biraz dönecek suyu uçacak suyu uçtuktan sonra şekerimi ve tarçınımı ekleyip 1 3-5 dakika daha kavuracağım ama suyunun uçması için bir 10 dakika kadar 5-10 dakika kadar kavurmak gerekiyor Suyunu hemen hemen çekmiş olan elmalarımın üzerine biraz da toz şeker ilave ediyorum. Biraz daha bu şekilde toz şekeri yedireceğim. Biraz da tarçın. 1-2-3 dakika daha karıştırıp cevizlerimi de... Böğütmüş olduğum cevizlerimi de ekleyeceğim. Bir su bardağı kadar. Elma içim hazır. Biraz da cevizlerimizi döküp karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyorum. Elmalı brownimiz için malzemeler. Bir çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı toz şeker, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı yoğurt, vanilya, hamur kabartma tozu ve 125 gram tereyağı. Tereyağımı kolay e, öğütebilmek için, kolay karıştırmak için biraz ince ince bıçakla doğrayacağım. aşamasından önce Yurma aşamasından önce blender kullanacağım işimi kolaylaştırmak amacıyla. Yağlarımı karıştırıyorum. Bu malzemeleri iyice karıştıracağım. kolayca, zahmetçikçe hamuruma karıştırmak için blenderdan geçirdim. Kakaomu atıyorum. Eğer çok şekerli istiyorsanız, 1 çay bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Hamur kabartma tuzumuz, vanilyamız, 4 su bardağı da un ekleyeceğim birazdan. Elmalı brownie kurabiyenin tadına doyamayacaksınız. Mutlaka denemelisiniz. Fakat az şekerli tavsiyemdir. İç harcına da az şeker kullanıyorum yarım çay bardağı kadar hatta daha da az olabilir zevkinize göre. E, hamuruna da az şeker kullanıyorum yarım çay bardağı kadar. Bu da daha az olabilir zevkinize göre. Ne kadar az şeker o kadar iyi. Şimdi 4 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. 4 su bardağı unum. Yoğuracağım bunu. Elimi sokmadan önce. ...kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi... ...tüm malzemeler karıştığına göre... ...elimi sokabilirim. Artık biraz yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye çalışacağım memesi kıvamında yumuşacık kolay şekil alabilir bir hamur elde ettim. Güzelce yoğurarak bir 5-10 dakikada dinlendiririz. Soğumuş olan elma harçlarımı içine yerleştireceğim birazdan. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Küçük bir limonluğum var ya da küçük bir ya da orta boy bir fincan kullanabilirsiniz. Ee, kare şeklinde bir streç film seçtim. Onu yerleştiriyorum. Limonluğumun içerisine yerleştiriyorum. Kurabiyelere şekil vereceğim. Bir ceviz büyüklüğünde hamurumu aldım. İyice yuvarlıyorum, sıkıyorum, bastırıp... Limonluğumun içerisine yerleştirdim. Baş parmağımla şekil veriyorum. Baş parmağımla limonluğu da biraz döndürerek kurabiyeme çanak şeklini veriyorum. Evet ortasını kenarlarını inceltiyorum 2 milimetre, 1-2 milimetre kalınlığında. 2 milimetre kadar kalınlığında inceltiyorum. Tamam yeterli istediğim inceliğe geldi. İçerisine elmalı brownilerimi iç harcını, cevizli elmalı iç harcımı koydum biraz fazla oldu. Evet iç harcımı koydum. Kapatıyorum. Kapatmak için yine streç filmimi kullanacağım. Onun yardımıyla gayet kolay şekil verebilirsiniz. Elmalarımın dışarıya taşmamasına dikkat ederek kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Biraz da üzerine bastırarak yaptım. Bu şekilde şeklimi verdim. Şimdi streç filmimi kaldırdığımda, çevirdiğimde brownim limonluğumun şeklini aldım. Bunu hemen e, tepsinin içerisine, yağlı kağıtlı tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Ben tek tek tek tek uğraşamam efendim diyorsanız, Elmalı dokulu horininizi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde uzun bir hamur elde edip, üstüne bastırıyorum. E, stretch filmimin, e, filmimin üzerine, stretch filminin üzerine yerleştiriyorum, oklava yardımıyla. Biraz açıyorum. 2 mm kalınlığında olacak şekilde açtım. Sonra ortasına elma harcımı yerleştireceğim. Uzunlamasına yerleştirelim. Fazla olursa taşma yapabilir. Sardımıyla sarıyorum. Sıcac filmimizden yardım alarak sarabiliriz. Dilediğiniz bir şekli de verebilirsiniz. Tek tek uğraşamam ben. Diğer zahmetliymiş, zamanım kısıtlı diyenler için bu şekilde yapıp bilimleyebilirsiniz. Şeklini veriyorum. Evet. Biraz daha büyüğünü de açıp yapabiliriz. Zevkimize göre büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu da bir fikir. Elmalı browniler gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve tek tek tek tek uğraşması güzel oluyor. Şekil olarak gayet hoş oluyor ama Zamanı kısıtlı olan hanımlar için bu yöntem biraz daha çağlı. Şimdi bıçağımızla şu şekilde pişirelim. Kare ya da dikdörtgen şeklinde dileğinize göre bir şekil verirsiniz. Bunları tepsimize yerleştiriyoruz. Brownie kurabiyelerimiz 180 derece fırında. Yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında piştiler. Brownilerim pişti. Şimdi hazırladığım şerbete daldırıp hemen çıkaracağım. Çok bekletmeyeceğim. Evet. Görsellik istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Daldırıyorum. Bir tane batırıyorum. Hemen geri çıkarıyorum. Fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak Soğuk şerbetimize batırıp çıkarıyoruz kurabiyelerimizi. Evet, bu çanak şeklinde olan, yuvarlak olanları misafirinize ya da zamanınız olduğunda kendinize yapabilirsiniz. Diğer şekilde olanları ise zamanınız yoksa ve canınız çok çekmişse bir kere yapın eminim çok çekecek. Bu şekilde pratik bir şekilde de yapabilirsiniz. Uğraşmak istemeyenlere, zamanı olmayanlara pratik şekliyle yapmalarını tavsiye ediyorum. Lezzetinde bir fark olmuyor. Görüntü açısından tabii ki yuvarlak olanlar daha hoş görünecektir. Brownillerinizi buzlukta rahatlıkla saklayabilir, ihtiyaç anında servis edebilirsiniz. Daha ıslak bir kurabiye için şerbette daha uzun bekletebilirsiniz.